Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım 5. haftamızın ilk konusu olan çarpanlar ayırmanın konu testini bu videoyla seninle beraber çözeceğiz hazırsan Videoyu beğendiysen ve kanala abone olduysan seni hiç bekletmeyeyim direkt çözümlere geçelim Gençler ilk sorumuzda şöyle yakınlaştırayım ilk sorumuzda bize demiş ki bakın A kare artı b kare artı 8ab eşittir 28 ve a kere b de 2ymiş. A artı b toplamının pozitif değeri soruluyor. Demek ki bir de negatif değeri varmış. Şimdi öncelikle a kare artı b kare artı 8ab demiş. AB demiş ya. Ben bunu a kare artı bakın şuradaki 8ab'yi 2ab diye bir aldım çaldım oradan artı b kareyi yanına yazdım şu an a kareyi b kareyi kullandım şuradan da 2ab kullandığım için 6 tane ab kalmış oldu burada onu da buraya ekledim 6ab bakın gençler böylelikle 2ab ve 6ab'yi parçaladık işimize geldiği gibi davrandık neden bu işimize geldi çünkü a kare artı 2ab artı b kare demek aslında bakarsanız a artı b'nin parantez karesi demektir Artı 6 çarpı A çarpı B'miz de burada mevcut. Bu da kaçmış arkadaşlar? 28. Daha sonrasında A kere B'nin 2 olduğunu biliyoruz ya. Bakın burada A kere B'miz mevcut. Şurası 2 ise 6 kere 2'den burası 12 yapar. 12'yi karşıya gönderirseniz A artı B'nin böylelikle karesi ne olmuş olur? 28 12 olmuş olur. Yani A artı B'nin karesi arkadaşlar neymiş? 28'den 12'yi çıkardınız 16 oldu? Peki neyin karesi 16? Hocam. İçerideki A artı B ya 4'tür ya da içerideki A artı B eksi 4'tür. Bizden pozitif değeri istendiği için biz 4'ü kabul edeceğiz. Ve cevabımız da Denizli seçeneği olacaktı. Geçtim 2'ye. A kök 6 artı b de 4 artı 2 kök altıymış. Olduğuna göre eksi 2 AB artı A kare artı B kare. Bunu ben şöyle düzenlesem sana daha tanıdık gelir sanırım. A kare eksi 2 AB artı B kare diye yazarsam daha tanıdık gelecektir. Bu da arkadaşlar neyin açılımıydı? A eksi B'nin karesinin açılımıydı. Şimdi arkadaşlar A eksi B'nin karesi buymuş ya. A eksi B'yi ben bulabilirim ve A'dan B'yi çıkaracağız. Bak şimdi 4'den 4 çıktı çart çart gitti. Kök altıdan 2 kök altı çıkarırsan eksi kök altı gelecektir. Ne? A eksi B. A eksi B eksi kök altıysa eksi kök altı yazdığım işte bunun karesi sorulmuş arkadaşlar. Eksi kök altının karesine bir kere negatifin karesi zaten pozitif. Kök altının da karesi 6 yapar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gümüş rahatlığıyla. Geçtim 3'e. X kare artı 6 x eksi 5 eşit 0 olduğuna göre x kare artı 25 bölü x kare ifadesinin değeri nedir diye soruluyor. Bu ifadenin tamamını öncelikle x'e bölün arkadaşlar. Bakın x'e böldüm, x'e böldüm, x'e böldüm. Böylelikle ne gelir biliyor musunuz? X artı 6 eksi 5 bölü x gelir. Eşittir 0 sıfır olur. 0'ı da x'e böldük tabii ki. 0 bölü 0 geldi. Daha sonrasında artı 6'yı karşıya fırlatırsanız x eksi 5 bölü x eşittir. Eksi 6 olarak karşınıza gelecektir. Şimdi bu aşamadan sonra şunu yapacağız. Bana bir şunun karesi bir de bunun karesinin toplamı sorulmuş bakın. O zaman ben iki tarafında hop karesini alırım. Birincinin karesi artı ikincinin karesini de yazalım. Yan yana dursunlar tamam mı? Daha sonrasında eksi 2 çarpı 1. çarpı 2. Iki çarpı 1. çarpı hop 2. arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada eşittir 36 dedik mi dedik. Burada x ile x birbirini götürecek mi götürecek. Eksi 2 kere 5 kaç yapar? Eksi 10 yapar. Eksi 10'u karşıya fırlatırsanız bakın böylelikle x kare artı 25 bölü x kare elinizde kalır. Bu da 36 artı 10'dan bize 46'yı verir. Cevabımız da yine c seçeneği olur deriz. Şimdi arkadaşlar geçtim 4. soruma sağ üst tarafta bu soru a sıfırdan farklı bir reel sayı olmak üzere a küp eksi 3a artı 16 bölü a eşit 0 eşitliği veriliyor a eksi 4 bölü a ifadesinin pozitif değeri sorulmuş yine bize şimdi burada ne yapabiliriz şunu yapabiliriz arkadaşlar ben bu ifadenin tamamını a'ya bölebilirim bakın bölü a bölü a ve bölü a derim a küpü a'ya bölersem a kare gelir eksi 9 a'yı a'ya bölersem eksi 9 olur 16 bölü a'yı a'ya bölerseniz artı 16 bölü a kare gelecektir. Bu da eşittir. Tabii sıfırı da a'ya böldürüz. Ne geldi? Sıfır geldi. Şimdi gençler a eksi 4 bölü a. A eksi 4 bölü a. Buradaki a kare artı 16 bölü a kare ile e, ilişkilidir. Neden? Çünkü karesinde bunlar mevcuttur. 16 bölü a kare ile a kare. a eksi 4 bölü a'nın karesinde mevcut. O zaman şu eksi 9'u bir karşıya atarsanız. a kare artı 16 bölü a karenin. 9 olması gerektiğini biz bulduk. Bu cepte tamam mı? Burası cebimizde. Eyvallah. Şimdi bana sorulan ifade a-4 bölü a'ydı. Bu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar gelin biz bunun bir karesini alalım. Bunun karesini alırsanız a kare artı 16 bölü a kare eksi 2 çarpı 1. çarpı 2. dedik. Daha sonrasında burada Birinci ve ikincinin çarpımlarındaki a ve bölü a'lar birbirini götürür. 2 kere 4 de kaç yapar? 8 yapar. E gençler şurası kaçtı acaba? Hocam a kare artı 16 bölü a kareyi biz az önce 9 bulduk. O zaman burası 9'dur. Bir de yanında eksi 8'i var. 9 eksi 8'den cevap karşımıza çıkacaktır. Doğru cevap 1'miş sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Beşinci sorumla x bir reel sayı olarak verilmiş. Ve diyor ki x artı 5 kök x eksi 1 eşittir 0 eşitliği veriliyor x artı 1 bölü x ifadesinin eşiti nedir diye sorulmuş gelin bu sefer x'e değil de bütün ifadeleri kök x'e bölelim arkadaşlar tamam işimize gelen sayıyla bölüyoruz Tabii ki bunu da böleceğiz x bölü kök x bize kök x'i verecektir 5 kök x'i kök x'e bölerseniz kök x'ler gider ve artı 5 kalacaktır eksi 1 bölü kök x oldu bakın zaten orası Eşittir. 0 bölü kök x'den 0 geldi. Şu 5'i bir karşıya atalım. Böylelikle kök x 1 bölü kök x arkadaşlar eşittir. Eksi 5 olacaktır. Şimdi bana x artı 1 bölü x lazım ya. Gelin yine her iki tarafın hoop, karesini bir alalım sizle beraber. Bunun karesinde birincinin karesi yani kök x'in karesi x'tir. Artı 1 bölü kök x'in karesi 1 bölü x'tir. 2 çarpı 1. çarpı 2. dedik. Eşittir. Eksi 5'in karesinden 25 geldi mi? Geldi. Şimdi de sevgili arkadaşlarım kök x'leri götürdüm. 2 ile 1'in çarpımından burası 2 geldi. O eksi 2'yi karşıya artı 2 diye gönderirsin. Ve böylelikle x artı 1 x 25 artı 2'den 27 olur. Bu da sana Ceyhan seçeneğinde cevabı verir genç genç arkadaşlarım. Genç arkadaşlar O neyse gençler diyecektim. Genç arkadaşlar yapacak. Olabilir ya. Devam edelim. 95. sayfamızı da bu sırada bitirdik tabi. Yani neredeyse kitabın yarısına geldik. Şimdi birazcık uzaklaşacağım. 6. soru için. Ve okuyalım sorumuzu. Diyor ki kenar uzunlukları 2x birim olan bir kare. şekli Kare şekli, şekildeki gibi 4 bölgeye ayrıldığında a bölgesi kenar uzunluğu y birim olan bir kare belirtmektedir. Bakın şimdi şurası 2x'miş. Yani buranın tamamı 2x ve bu şekilde bölgelere ayrılınca şurası da kare oluyormuş ve burası y oluyormuş. O zaman arkadaşlar şuraya ne kalır? 2x eksi y mi kalır? E burası y zaten bakın. Y karşısı y. O zaman burası yine 2x y. Burası yine 2x eksi y. Neden? Çünkü y'nin karşısı y arkadaşlar. Burası da 2x y'nin karşısı 2x eksi y. Bu koşulu sağlayan her x ve y sayısı için 4x kare eksi 2x y ifadesi hangi iki bölgenin alanları toplamına eşit olabilir diye sorulmuş. Şimdi a ve c demiş a bölgesinin alanı y kare c bölgesinin alanı da 2x eksi y'nin karesi yani 4x kare e, artı değil eksi 2x eksi y'nin karesini alıyordum. 4x y yapar artı bir de y karemiz var şunla şu giderse 4x kare eksi 4x -y gelir bize 2x -y lazımdı Adana gitti b ve d demiş b'nin alanına bakarsanız y ile şunu çarpacaksınız yani 2x y eksi y kare yapar D bölgesinin alanı da yine bununla bunu çarpacaksınız. Yine 2x'ye eksi kare yapar. Yani toplarsanız bunları 4x'ye eksi 2 ye kare yapar. Bunda alakası yok. Dolayısıyla de gitti. A ve D'ye bakıyorum. A'nın alanı ye kareydi. D'nin alanı da arkadaşlarım şuydu. 2x'ye eksi kareydi. Eksi kare artı kare gitti. Geriye sadece 2x'ye kaldı. Yine bununla alakası yok. Bu da gitti. Denizli'ye bakıyorum. Denizli'ye bakıyorum. C bölgesinin alanı şunun da şunun çarpımı yani 4x kare eksi 4xy artı y karedir arkadaşlarım. Daha sonrasında bu c ydi. Bir de d bölgesinin alanı şunun da şunun çarpımı olacak. Yani 2xy ve eksi y kare olacak. Bakın artı y kare eksi y kare gitti. Artı 2xy eksi 4xy'den 4x kare eksi 2xy geldi ki zaten bu bizden istenen alandı. Cevabımız denizli seçeneği olacakmış diyebiliriz. Yedinci sorumuz. Salih öğretmen sınıf için bir matematik etkinliğinde tahtada 236 sayısını hesaplayıp bu sayıdan 1 çıkarmıştır. Bulduğu sayı da budur. Olduğuna göre x kaç olmalıdır? X nerede? X bakın şurada arada bir yerde sıkışmış orada kalmış tamam mı? Şimdi 236'dan 1'i çıkarıp bunu bulmuş. Peki 236 1'i ben şu şekilde yazabilir miyim? 2 üzeri 18 eksi 1 çarpı 2 üzeri 18 artı 1 neden çünkü 2 üzeri 36 demek 2 üzeri 18'in karesi demek 1 de 1'in karesi zaten 2 kare farkı uyguladım. Peki o zaman arkadaşlar şu bölgeye de 2 kare farkı uygulayamaz mıyız? Vallahi bence uygularız 2 üzeri 9 eksi 1 çarpı 2 üzeri 9 artı 1 çarpı 2 üzeri 18 artı 1 de buraya yazdım Bunun çarpanlarına ayıramıyorum daha fazla. Peki şimdi 2 üzeri 9 falan artık böyle küçük sayılar olduğu için mesela 2 üzeri 9 kaçtır? 512'dir. 512'den 1 çıktı. 511. 512'ye 1 ekledim. 513 çarpı 2 üzeri 18 artı bir ona hesaplayamayacağım vallahi kusura bakmayın. Büyük bir sayı çünkü. Peki. Ezberimde de yok zaten. Şimdi arkadaşlar 511, 513 ve 2 üzeri 18 artı 1 sayılarına baktığımız zaman şuradaki 513 sayısının rakamları toplamın yani 5 1 daha 6, 6 3 daha 9 Rakamları toplamı 9 olduğu için bu sayı 9'un bir katıdır. O halde bize verilen 236 1 sayısı da 9'un katıdır. 9'un katı olan sayıların rakamları toplamı 9'a tam bölünebilir. Dolayısıyla gelin burada rakamları bir toplayalım. Bu rakamları toplayabilmek için de ben size şöyle soruyu biraz yaklaştırayım. İyi dinliyorsunuz. 9 zaten 9'un katı. Bunu saymamıza gerek yok. 8 ile 1'in toplamı da 9'un katı. 6 ile 3'ün toplamı da 9'un katı. 5 ile 4'ün toplamı da 9'un katı. 7, 7 daha 14, 6 daha 20 yapar. 20'nin 9'da bölümünden kalan ise 2'dir arkadaşlar. Kalan 2. Peki bu sayı 9'un katı değil miydi? Evet, 9'un katı olması gerekiyordu. Şimdi kalan 2, ben bu kalan 2'nin üzerine x'i ekleyince 9'un katı olacakmış. O zaman bu x, 7'nin ta kendisidir diyebiliriz sevgili gençler. Yani şöyle uzaklaşalım, cevabımız da denizli gibi duruyor. Aynen öyle. Cevabımız da denize seçeneğidir diyebiliriz. Evet arkadaşlar 7. sorumuzun altında daha başka soru yoktu. 8. sorumuza geçebiliriz artık. 8. sorumuzda ise böyle bir soru. Neden uzaklaşamıyorum? Mouse'um bozulmuş sanırım. Yeni mouse almam lazım. Ah ulan ah. Bir mouse olmuş 300-400 lira. Ne yapacağız bilmiyorum. Hadi bakalım. 1 bölü A ile 1 bölü B'nin toplamı eşittir 2 bölü A artı B. Bu eşitliği tüm reel sayıların sağlaması için aşağıdaki şartlardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şurayı bir b ile genişletelim burayı da bir a ile genişletelim arkadaşlar. b ile genişlettim b bölü ab artı a ile genişlettim a bölü ab. Yani aslına bakarsanız a artı b bölü a çarpı b yapmış oldu eşittir diyorum. 2 bölü a artı b dedik arkadaşlar şimdi içler dışlar çarpımında gençler şunu da şunu çarptınız A, A artı B'nin karesi. A artı B ile A artı B'nin çarpımı. Bu da nedir? A kare artı 2AB artı B kare yapacaktır. Eşittir diyorum. 2 kere AB'den 2AB yaptı. Her iki taraftaki 2AB'leri götürebiliriz. Gittiler. Demek ki A kare artı B karenin ne olması lazım? Sıfır. Ki denizli seçeneğinde gördüğünüz üzere A kare artı B kare eşittir. Sıfırı veriyor. Yalnız şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Cevaba denizli diye zıplamayacağız arkadaşlar. Neden denizliye zıplamıyoruz? Çünkü şundan kaynaklı. A kare artı B kare eşittir sıfır ise bu A'nın da B'nin de tabii ki sıfır olması lazım çünkü iki tane karesel sayının toplamı sıfırsa ise ikisi de sıfırdır biliyorsunuz. Ama şöyle bir durum var ne A sıfır olabilir ne de B sıfır olabilir. B de sıfırdan farklı A da sıfırdan farklı olmalı. Neden? Çünkü A da B de paydadaki bir sayı hatta A artı B de paydada Dolayısıyla ben A'yı da B'yi de sıfır seçecek olursam tanımsız bir ifade bulmuş olurum. Gittim tanımsızda tanımsız topladım eşittik tanımsız gibi bir şey bulunmuş. Bu, saçma. Dolayısıyla A ile B sıfır olamaz. A ile B sıfır olamıyorsa A kare artı B kare de sıfır olamaz. Böyle bir eşitlik reel sayılarda maalesef ki sağlanmaz diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız edinme seçeneği olacaktı. Devam. Dokuzuncu soru. M, n'den farklı ve n sıfırdan farklı olmak üzere 3x eksi 4 m bölü n eksi m x kare eksi x e n bölü n eksi m'ye eşit eşitlikleri veriliyor bu eşitliklere göre x aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diye sorulmuş bize şimdi hemen düşünüyoruz Burada n-m ve n-m'nin ortak olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Eşit olduğunu görüyorsunuz. Paydaları eşit. Paydaları eşitse ben bunları toplayabilirim, çıkarabilirim. Sıkıntı yok. O zaman n'den M çıkacak şekilde bakın n'den M çıkacak biçimde düşünecek olursak madem öyle ben şöyle derim. Alttaki eşitlikler, üstteki eşitliği bir güzel çıkarırım. Böylelikle sevgili arkadaşlar x kare. Bakın x kare. Eksi x'ten 3x'i çıkardığınız eksi 4x yapar. Ve sevgili arkadaşlarım eksi e 4'ten de artı 4 gelir eşittir bakın n eksi m hop, bölü n m yani bu ne demek biliyor musunuz bu şu demek şurası nedir arkadaşlar x 2'nin karesinin açılımıdır n eksi m bölü n eksi m'de koca bir 1'dir arkadaşlar şimdi x eksi 2'nin karesi 1'miş ya x 2 ya 1 olabilir çünkü 1'in karesi 1'dir ya da x 2 1 olabilir çünkü eksi 1'in de karesi 1'dir eksi 2'yi karşı attınız. x bir 3 olabilir. Güzel. Bir de x arkadaşlarım eksi 2'yi karşıya 2 eksi 1'den 1 bir olabilir. E, cevaplarda 3 de var. 1 de var. Hangisi cevap diye soracak olursanız cevap 3'tür. Neden diye soracaksınız. Çünkü sevgili arkadaşlarım x eşittir 1 bir olursa 1'in karesinden yani 1'den 1'i çıkarırsanız 0 gelir. Ne eksi ne n bölü n eksi m'nin sıfır olabilmesi için de n'nin burada sıfır, ol sıfır olması şarttır. Ama n sıfırdan farklı demiş. Dolayısıyla buradaki 1, buradaki 2 denklemi de 2 eşitliği de sağlamadığı için, ikisini birden sağlamadığı için biz ne diyoruz? x 3 olacaktır sevgili arkadaşlarım. Cevabımız Edirne'ydi. Geçtim ona. Bir doğal sayının 15 eksiği ve 16 fazlası birer tam kare sayıya eşit olduğuna göre x'in rakamları toplamı Kaçtır? Yukarıdaki soruyu YouTube canlı yayınında öğrencilerine soran SML Hocanın sorusunun yanıtı kaçtır? Evet. Geçen sene canlı yayınlarda böyle bir soru çözmüştük. Yani yukarıdaki soruyu çözmüştük. Bu sene inşallah sizler için de canlı yayınlar yaparız. O canlı yayınlardan arkadaşlar 9 tane soru tuttu. O canlı yayınlardan sadece 9 tane bakın öyle tuttu dediklerim de daha fazla tutturduklarımız da vardı ama hani ee, o tutturduklarımız diğer ee, soru bankalarında Diğer kitaplarda olan sorularda. Ama 9 tane soru hikayesiyle beraber tutturduk Yani güzel bir olaydı benim için ya, Gurur vericiydi İnşallah sizlerle de 9 değil 19 tane soru tuttururuz <gülüyor> Sonra beni içeri alırlar <gülüyor> 1x doğal sayısının 15 eksiği ve 16 fazlası demişim X doğal sayımız var Bunun 15 eksiği de 16 fazlası da bir Tam kareymiş arkadaşlar Şimdi Tam kare ise bu tam kareye p kare diyelim Şu tam kareye de q kare diyelim Tamam mı Peki şimdi ben şu tam kare olan sayıdan bu tam kare olan sayıyı çıkarırsam yani Q kareden P kareyi çıkarırsam e, ne kalır? 16 eksi, eksi 15'ten artı 31 kalır. Doğru mu? İkisinin arasında 31 fark var. 31 fark olması güzel. Neden? Çünkü 31 asal bir sayıdır. Asal sayı olduğu için çarpanları 1 ve 31'dir. Q kare eksi P kare de Q eksi P ile tabii ki Q artı P'nin çarpımıdır. Bundan kaynaklı arkadaşlar eşittir 31 dedim. Küçük olanına yani eksili olanına 1 Büyük olanla da 31 demekte fayda var. Şimdi bakın. Q eksi P eşittir 1. Ve Q artı P de eşittir 31 geldi. İkisini taraf tarafa bir güzel toplarsanız. Eksi P ile artı P'ye birbirini götürür. 2 Q eşittir. 1 ile 31'in toplamından 32 gelir. Demek ki Q kaçmış arkadaşlar? 16'ymış. Çok güzel. Şimdi Q 16 ise 16'nın karesi ne var arkadaşlar? 256 yapar. 256 X artı 16 ise buradaki X gençler nedir? 240'ın ta kendisidir. Hatta 240'tan 15'i çıkarırsanız 225 yapar ki P'nin de 15 olması gerektiğini anlarız. ki P'nin 15 olduğunu anlamak için bu kadar uğraşmaya gerek yoktu. Çünkü Q16 ise yazdığımız 16-P1'miş bakın P15'tir. X'in rakamları toplama sorulmuştu arkadaşlarım. 240'ı X demiştik. 2 artı 4 artı 0'dan 6 gelir. Cevabımız da Adana seçeneği olur. Ben burada soruyu yanlış çözdüğüm için yani ee, nedir onun ismi Kitabı dizgilettirirken soruyu yanlış çözüp bursa bulduğum için, ki ben de yapabilirim hatalar, cevabı, cevap anahtarında bursa olarak işlemiştim soruyu. Cevap anahtarındaki yanlış arkadaşlar. Doğru cevabımız Adana seçeneği 240'ün rakamları toplamı 6 olacaktı. Evet gençler devam ediyorum. Bir diğer sayfam ki kaç, kaçıncı sayfa oluyor 97. sayfamız. Boyutları 2, 4 ve 5 cm olan dikdörtgenler prizması biçimdeki tuğlalarla içi dolu bir küp yapılmak isteniyor. Bu iş için 162 tane tuğla bulunduğuna göre en az kaç tane daha tuğla gerekir diye sorulmuş. Şimdi boyutları 2, 4 ve 5 ise bunların en küçük ortak katını buluyorduk. Ne için? Çünkü yapılabilecek e, yapılabilecek en küçük küp için. 2, 4 ve 5'in ortak katı kaçtır arkadaşlar? 20. Demek ki bu küpün, yani büyük küpün, yapılacak olan küpün ayrıtları 20, 20, 20 olacak. E, kaç tane gerekiyor diye sorulmuştu ya. Biz bu soruları nasıl çözüyorduk bir önceki konumuzdan? 20x20x20 bu küpün hacmi. Şuradaki tuğlaların hacmini bulmak için de 2x4x5'i kullanacağız. Şimdi arkadaşlar, da bunu sadeleştirdim 10, bunda bunu sadeleştirdim 5, bununla bunu sadeleştirdim 4. Bunları çarparsanız toplamda 200 tane tuğla gerektiğini anlarız. Elimizde 162 tane varsa 38 tanesi daha bizim işimizi görecektir. Cevap Adana'ydı. Geçtim 12. soruya ki severek yazdığım ve çözümü de eğlenceli olan bir soru. Yukarıda verilen düz zemin üzerine konulmuş elektronik tartı üzerinde tartılmış bir kişinin kilosu x kilogramdır. Tartı eğik bir zemine konulduğunda gerçek ağırlığın çarpımsal tersi kadar fazla tartıyor. Örneğin gerçek ağırlığı 20 kilogram olan bir kişi eğik zeminde tartıldığında... 20 artı 1 bölü 20 olarak gösteriyor tartı bunu. Ki 1 bölü 20 demek arkadaşlar 0.05 demek. Dolayısıyla ben buna 20' eklersem ne yapar? 20.05 olarak tartar e zeminde bu tartı. Buna göre gerçek ağırlığı A kilogram olan bir çocuk. e zeminde bu tartıda 6 kilogram geliyormuş. Şimdi e zeminde tartılıyorsa A'nın üzerine gerçek ağırlığının çarpımsal tersini ekliyordur. Ve 6 kilogram geliyordur. Tamam Diyor ki gerçek kilosu a kare kilogramı olan başka bir çocuk e zeminde yani 1 bölü a kare ile tartıldığında a karenin üzerine 1 bölü a kare daha eklendiğinde gerçek e, tartının gösterdiği kilogram değeri kaç olur? diye sormuş. Yani bu soruluyor. Bildiğin çarpanlar ayırma sorusu. Bundan bunu elde etmek için ne yaparsın? İşte bunun karesini alırız. A kare artı 1 bölü a kare artı 2 çarpı 1. çarpı 2. Eşittir 6'nın karesi 36 bakın a'lar gitti 2 kere 1 2 attım karşıya a kare artı 1 a kare 36 eksi 2'den ne yapar? 34'ün ta kendisi yapar cevabımız da denizli seçeneği olmuş olur. 13. sorumuz aşağıda bir köşesinden bir küp kesilip çıkarılmış gri küp ve gri küpte oluşmuş boşluğa konulmuş bir mavi küp verilmiştir. Gri küpün bir ayrıtının uzunluğu a'ymış arkadaşlar şurası şöyle a'ymış. Şurası. Gri küpten çıkarılan küpün bir ayrıtının uzunluğu B. Yani şuralar B'ymiş arkadaşlar. Mavi küpün bir ayrıtının uzunluğu da C'ymiş. Yani şuralar da C'ymiş. Son durumda oluşan oluşancısında görülebilecek tüm gri yüzeylerin alanları toplamı kaçtır diye sormuş. Bunu tamam sormuş. B ile hiç uğraşmayacağım. Bakın B ile hiç ama hiç uğraşmayacağım. Çünkü bu küpe şu taraftan bakan bir kişi... Gri zeminin tamamını görecektir. Şu taraftan bakan da alttan bakan da tamamını görecektir. Ve A çarpı A'dan A kareden 3 tane görecektir. 3 A kare kadar gri bölge vardır. Bu bir cepte. İkinci olarak yukarıdan bakan bir kişiyi düşünelim. Bakın ne görür biliyor musunuz? Şu kısmı zaten göreceğini biliyoruz ya. Ekstradan bir de şuraları görür. Bakın ekstradan bir de şu kısmı görür. E şimdi bu kısmı anlayabilmek için de Aslına bakarsanız şöyle hiç kesilip konulmamış olsaydı yukarıdan baktığı zaman akareyi görecekti. Ama şu mavi bölge kadar eksik görecek. Yani c kareyi çıkaracağız burada Aynı şeyi bu taraftan bakan için de bu taraftan bakan için de geçerlidir. Dolayısıyla bundan da 3 tane var. Bakın 3 akarenin üzerine işte bunu ekleyeceğiz. Yani 3 akare eksi 3 c kare ekleyeceğiz. Böylelikle 6 akare eksi 3 c kare bizim bu küpte... Her tarafından baktığımız zaman görülebilecek tüm gri yüzeylerin alanıdır. 6a kare eksi 3c kare cevabımızda edilme seçeneğinde verilmiş deriz. Ve son sorumuz 14. soru. Bir kenarı a santimetre olan bir karenin alanı, bir kenarı a santimetre ise a karedir. Bir kenarı b santimetre olan başka bir karenin alanı, o da b karedir. Ne kadar fazlaymış? 20 santimetre kare fazlaymış. Bu karelerin kenarları, 2'şer santim azaltılıyor Bununki de 2 santim azaltılıyor ee, Ve demiş ki alanları fark Şimdi o zaman bunun alanı artık A-2'nin karesi olur Bunun alanı da B-2'nin karesi olur Bundan bunu çıkardığımız takdirde ne oluyormuş arkadaşlar Cevap 12 oluyormuş Buna göre başlangıçta karelerin Birer kenarların uzunlukları toplamı Yani A-B sorulmuş bize Şimdi gençler şu verilmiş Şu verilmiş işte bu soruluyor a kare eksi b kare demek aslına bakarsanız a eksi b ile a artı b'nin çarpımı demektir ki bu da 20 bu cepte. Gençler bakın bir şeyin karesi eksi bir şeyin karesi burada da var iki kare farkı. Dolayısıyla önce a eksi 2 den b eksi 2 çıkarırım. Sonra da bunu a eksi 2 ye b eksi 2 ekleyip çarparım ve bunu da 12 bulurum. Öncelikle a eksi 2 den b eksi 2 çıkarırsanız elinize sadece a eksi b kalacaktır a eksi 2 ile b eksi 2'yi toplarsanız da a artı b eksi 4 kalacaktır. Bu da kaçmış? 12. Şimdi bakın elimizde ne vardı? a eksi b ile a artı b'nin çarpımı vardı eşittir 20. Bir de elimizde a eksi b ile a artı b eksi 4 bunun çarpımı var. Bu da 12 geliyormuş. Ben her ikisini de birbirine bölersem bir güzel a eksi b'ler. Zaten birbirini götürecek a artı b bölü a artı b eksi 4'te 20 bölü 12'den 4'e böldüm 5 4'e böldüm 3 içler dışlar şimdi 3a artı 3b eşittir 5a artı 5b eksi 20 yaptı mı 3a artı 3b'yi bu tarafa eksi 20'yi sol tarafa davet edelim artı 20 olarak geçer bu tarafta 2a artı 2b yapacaktır 2 parantezin alırsanız 20 eşittir 2 parantezinde a artı b her iki tarafı 2'ye böldünüz. Burada 10 kaldı. Yani A artı B ne oluyormuş arkadaşlar? Hop 10 oluyormuş cevabımız da. Bursa seçeneğiymiş. Çünkü bizden zaten A artı B istenmişti diyeceğiz. Evet arkadaşlarım videomuzun ve testimizin sonuna geldik. Bir sonraki konuda üstü ifadeler konusunda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.